Bu videoda daha önce bir değişiklik yayın diye doküman oluşturup bunu bir life cycle bağlamıştık ve dördüncü videoda da bir workflow oluşturup bu iş akışını life cycle ile ilişkilendirmiştik ve bu workflow'un içinde bazı, bazı roller tanımlamıştık ve bu rollere ait kişiler tanımlayacağız şimdi ki bu kişiler bu rollerdeki görevlerini yapabilsinler. Şimdi ne yapıyorum? Bu workflow'un yani bu değişiklik yayın dökümanının olduğu product'ı açtım. Bakalım şuradan new document'a basıyorum. Burada değişiklik yayınını görüyorum. Şimdi bunun içine kişiler tanımlayacağız. Nasıl yapıyoruz? Geri dedim. Product'ı açtım. Team kısmına geldim. Burada kişilere göre de roller ve kişilere göre göster dedim. Evet şu anda bu roller varmış. Default roller bunlar. Yani şuradan Product Manager'dan Demo User'da sileyim. Şimdi öncelikle benim bir önceki videoda tanımladığım roller burada yok. Önce onları ekliyorum. Actions'dan. add Rolls diyorum. Ne tanımlamıştık? Creator bir rol değil zaten bir değişiklik elini kim oluşturuyorsa o otomatikman Creator'dı ee, O zaman ne dedim? Design e, Team Leader dedik Hemen buluyorum Design Team Leader ee, Design Team Leader Ekledim ee, İkinci olarak e, Add roles ve Non-Conformance Manager, Uygunsuzluk Müdürü ee, Product Manager Product Manager zaten var ee, Project Manager, Proje Müdürü, Proje Yöneticisi ee, Project Manager ve e, Plant Manager dedik Buna da en son mail gidiyordu. Bir önceki videoda hatırlarsanız. Workflow'da. Plant Manager. Eksik rolüm yok gibi. Şimdi bunların içine kişileri atayım. Design Team Leader. Kim olsun? Cevahir Yıldırım. Design Team Leader. Ekledim. E, quality manager, e, quality manager seçtim, buradan Serkan Acaroğlu olsun ekledim ve non-conformance manager, bu arada Serdar Murta eklememişler herhalde, apply dedim, e, product manager, e, rezan sabuncu, apply ee, Proje menajer Kim oldu? Burcu Dursun Kay oldu Apply Ve Plant Manager Fabrika müdürü Bu da Ettore Leo olsun ee, Okey dedim Eklemediğim bir rolde kamun. Şu anda bu roller hepsi workflow'da görevleri var. Ee, hemen bir oraya dönüp çok kısa eee workflow'da ne yapıyorlardı? Ee, tekrar edelim. Eee workflow administer template administration'a girdim. Değişiklik yayını workflow'a girdim, edit dedim. Evet. Şimdi başlıyordu set state birisi creator değişiklik yayını başlatıyordu set state robotuyla life cycle durumunu under review'a çekiyordum değişiklik değerlendir diye görev gidiyordu kime design team lideri. yani kim yaptım onu ben az önce Cevahir daha sonra design team lideri onaylarsa değişikliği inceleyin diye müdürlere az önce müdürleri tanımladım iptal ederse ee, müdürlere gene aynı şekilde mail gidiyordu ve e, Lifecycle state'ini canceled yapıyorduk. Reddederse Cevahir e, revize etmesi için tekrar Creator'a yolluyordu e, taskı. Creator'da revize ettikten sonra yeniden bu döngüyü tamamlayıp tekrar e, Cevahir'e yani e, Design Team Leader'a görevi geri yolluyordu. Onayladığımız durumda buradaki müdürler, quality and conformance product ve project müdürleri ne de onay verirse buradaki notification robotuyla Ettore Leo'ya yani genel plant manager'a mail gidiyordu sadece ve durumunu release yayınlandı yapıyordu. Döngü end oluyordu. Şimdi buradan çıktım. Bunu editle açtığım için eee check checkout'tu. Check-in yap, check-in ya da undo checkout yapayım. Bir değişiklik yapmadım sonuçta. Evet şimdi ne yapacağım? Kişileri tanımladım. Rollere bu kişileri ekledim. Şimdi team template oluşturmam gerekiyor. Çünkü şu anda benim değişiklik yayın dökümanım şunu bilmiyor. Ben bu kişileri, az önceki rollerde oluşturduğum kişileri görmüyor. Bunları ona göstermem gerekiyor. Gene utilities'den. Yani başta life cycle'ı görmüyordu gösterdik. Life cycle workflow'u görmüyordu gösterdik. Şimdi Team Administration'a giriyorum. New Team Template dedim. Şimdi bu templeteten az önceki kişi önce ismini yapayım. değişiklik Şirket Yayını Template dedim. Bunu da kopyaladım. Birazdan o yere yapıştıracağız. Aynı Lastikte yaptığımız gibi. Evet, e, roller Ne vardı? Design e, Team de vardı Apply dedim e, Quality manager vardı Ekledim non-conformance non manager vardı ekledim product manager vardı ekledim project manager vardı ekledim ve land manager vardı. Ekledim. Eksik bir rol kalmadı. Okay e basıyorum. Ve e, değişken template burada gördüm. Şimdi ne yapıyoruz? Aynen life cycle'da yaptığımız gibi eee yardan bu dokümanımın, yani değişiklik yayını o yer, ikinci videoda ya da üçüncü videoda yapmış olabilirim bunu. indiriyorum, Save as diyorum. Masa üstüne kaydediyorum. Sonra masa üstünde bu kaydettim. Notepad açıyorum. Bakın daha önce bunu LifeCycle Default iken değişiklik yayını Cycle oluşturup buradan düzeltmiştik. Aynı şekilde team template defaultken ve default team template'te benim az önce kullandığım roller yokken ben yeni bir team template oluşturdum ve değişikken template'i buna bağladım ve eee saveledim. Daha sonra değişik yine o uyarı editleyeceğim ve buna eee hangi doküman için? Değişik yayın dokümanı için. E, Browse'dan az önceki rulu e, ayarladım. rulu ekliyorum. Okey dedim. Ve artık e, bu template de tanıdı. E, şimdi ne yapmış olduk? E, yeni bir doküman türü oluşturup buna bir life cycle bağlayıp o life cycle'a bir workflow bağlayıp belli kişileri roller ve e, görevler atayıp e, döküman tipini her şeyle oluşturmuş olduk. E, bir dahaki videoda bu döküman tipini buradan oluşturup bütün bu workflow'u çalıştırıp nasıl çalıştığına bakacağız. E, teşekkürler.